Bizim günümüzde yaşadığımız coğrafyada veya dünya genelinde peygamberi anlamak, peygambere iman etmek, peygambere itaat etmek. Peygamber'e tabi olmak, maalesef iki tane uç noktadan anlaşılır. Bir grup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ilahlaştırmış, aleyhissalatu vesselam'ı Allah'ın seviyesine çıkarmış. Bir grup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i en aşağıya, bizim günümüzdeki insanlardan daha aşağı bir derekeye düşürmüş, haşa ve kella. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e, haşa huzurda adam muamelesi yapmayacak hale getirmişlerdir. Bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i, İki grubun, iki uç noktanın ortasında. Vasat bir ümmet olduğumuz için, orta noktada algılamamız, orta noktada anlamamız lazım. Aleyhissalatu vesselam, ne bu tasavvufçuların, tarikatçıların yüceltmiş oldukları gibi Allah'ın seviyesine çıkarılacak bir şahsiyet, ne de hadis kafirlerinin aşağıya indirmiş oldukları gibi haşa ve kenla insan yerine konmayacak sadece bir postacı muamelesi yapılacak bir şahsiyettir. Aleyhissalatu vesselam bizler için en güzel örnektir Ahzab suresindeki belirtildiği şekliyle. Aleyhissalatu vesselam Nisa suresinde belirtildiği şekliyle mutlak olarak itaat edilmesi gerekendir. Aleyhissalatu vesselam, Allah subhanehu ve Ali İmran suresinde belirtmiş olduğu şekliyle kendisine tabi olunmaksızın Allah'ın rızasının kazanılmayacağı kimse. Aleyhissalatu vesselam, kendisine itaat edildiği zaman Allah'a itaat edilmiş olarak kabul edilecek olan şahsiyettir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim aleyhissalatu vesselamı böyle anlamamız lazım ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizim gibi yaratılmış bir beşer olduğunu, aynı bizim gibi bir anneden bir babadan dünyaya geldiğini, bizim gibi bir toplumun içerisinde yetiştiğini, Bizim gibi yiyen, içen, toplum içinde, esvak, çarşılarda gezen, dolaşan bir insan olduğunu unutmaksızın bunu yapmamız lazım kardeşlerim. İki uç noktanın her ikisinden de şiddetle sakınarak bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lazım. Bu girişten sonra bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve nasıl iman etmemiz gerektiğine inşallah bir dönelim. Yahudi ve Hristiyanlara sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah onlara lanet etsin. Onlar kendi peygamberlerini ilah edindiler. Onlara tapar, onlara dua eder hale geldiler çünkü. Neden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledi kardeşler? Yahudiler Üzeyyir aleyhisselamı, Hristiyanlar İsa aleyhisselamı Allah Subhanahu ve Taala'nın çocukları olarak haddettiler. Oğulları olarak haddettiler. Allah Üzeyyir aleyhisselamı da İsa aleyhisselamı da kavimlerine yalnızca tabi olmaları için gönderdi. Ona uyup, doğru yolu bulmaları için gönderdi kendi kavimlerine. Onları peygamber olarak gönderdi, insanlar onlara tabi olsunlar, onlara tabi olmakla doğru yolu bulsunlar, Allah'ın rahmetine erişsinler diye, Allah subhanahu ve teâlâ, Yüzeyyir aleyhisselamı da, İsa aleyhisselamı da, onlardan önceki ve sonraki bütün peygamberleri de böyle gönderdi kardeşler. Allah, insanlar tabi olsun diye peygamber gönderdi. Peygamberler hayattayken peygamberlerin izine uymayan, Onların getirmiş olduğu risaletle hayatlarını düzeltmeye Peygamberler hayattayken onların emirlerine ve nehilerine ittiba etmeye Peygamberler kendilerini uyardığı zaman onların uyarılarını kulak arkası eder. Hatta ve hatta kendilerine gelen peygamberleri aşağılayan, Kendilerine gelen peygamberlere hakaret edin. Kendilerine gelen peygamberlerin sözlerini kulak edip, onları insan yerine koymaya. Kendilerine gelen peygamberleri yurtlarından süret. Kendilerine gelen peygamberleri kardeşlerim, insanların en aşağılığı olarak görmüşcesine alay eden, dalga geçen, onların karşısında kibirlenen insanlar, peygamberleri hayatlarından göçtükten sonra, ahirete irtihal ettikten sonra ilah seviyesine çıkarttılar. Hayattayken nice peygambere katleden İsrailoğulları, hayattayken nice peygamberi doğrayan İsrailoğulları, nice peygamberi yurdundan süren İsrailoğulları, peygamberler Allah subhanehu ve Taala'nın katına irtihal ettikten sonra, vefat ettikten sonra, Allah onların canlarını kabz edip yanına aldıktan sonra, bu sefer döndürken de peygamberlerini ilah seviyesine çıkarttı. Bunların buradaki derdi, Peygamber'e ittiba etmek değil, Peygamberleri yüceltmek, Peygamberi yad etmek, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve veya diğer peygamberleri İsrailoğulları için düşünürsek, Peygamberleri anıp, onları anarak bir makam elde edeceklerini düşünmekte bu kardeşlerin İsrail oğullarında vardı. Hristiyanlarda vardı. ve vesselamın hadisi gereğince sözüm günümüzün sözüm ona Müslümanlarında da var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz onlara adım adım karış karış tabi olacaksınız dedi. Velev ki onlar bir kelerin deliğinden girecek olsalar siz de o delikten girmeye kalkacaksınız dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe dedi ya Resulallah bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mıdır? Dedi bunlardan başka kim olacak? Bunlardan başka kim olacak ki dedi. Aynı Yahudi ve Hristiyanların hayattayken kendi peygamberlerini etmediklerini bırakmadıkları halde. Hayattayken peygamberlerini yurttan, yurtlarından sürdükleri halde. Hayattayken peygamberlerin sözlerini kulak ardı edip hiçbir şekilde ehemmiyet vermedikleri halde. Hayattayken sana tabi olanlar bizim ayak takımımızdan. Sana tabi olanlar bizim alçak tabakalarımızdan. Sana tabi olanlar bizim en alt kölelerimizden başka hiç kimse değil diyen insanların sonrasında peygamberlerini ilah seviyesine çıkartmaları gibi peygamberin sünnetine ittiba etmeye. Peygamberin getirmiş olduğu sünnete tabi olmayan. Aleyhissalatu vesselam getirmiş olduğu sünnet ile sünnetlenmeyen, onun hidayetiyle hidayet bulmayan kimseler... ...günümüzde geldiler ve peygamberleri kardeşlerin bir seviyeye çıkarttılar ki... ...peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatırken dediler ki... ...peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için... ...Muhammed Mustafa eşittir Allah diyecek kadar maalesef farklı bir pozisyona taşıdılar. <gülüyor> Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa'nın ben sevileceği hiçbir varlık yoktur. İnanmı Rabbani Kuddetler'in duvideki Muhammed Mustafa eşittir Allah'a o Bunu toplumun koca dedikleri adamlar yaptı. Alim dedikleri adamlar yaptı. Bunu bu toplumun en önde görmüş olduğu kimseler yaptı. Ve bu yapmalarıyla da sanki Allah'ın katında çok yüce bir makam elde etmiş gibi davranmış. Bunu yapmadığında Allah katında bir makam kazanmıyorsun sanki. Bunu yapmazsan Allah'ın rızasını kazanamazsın. Niye kardeşim? Çünkü bunlar kendileri üçkağıtçı, kendileri kalpaza, kendileri rüşvetçi olduğu için haşa ve kella kendileri gibi zannediyorlar Allah Subhanahu ve teâlâ'yı. Kendileri gibi zannediyorlar Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem'i. 3-5 e. yalakalık yaptıkları zaman Allah'ın huzuruna çıktığında tamam diyecekler herhalde. Biz onun Peygamberini bu kadar yücelttik, Peygamber'e bu kadar vasıf yükledik, bu kadar üst makamlara taşıdıysa herhalde bağışlanacağız diye. Dediler. Niye? Kendileri nezdinde çünkü böyleydi tabi Bu insanlar kendileri böyle yaşadıkları için haşa Allah Subhanahu ve Teala'yı haşa aleyhissalatu böyle addettiler. Halbuki Allah bundan münezzeh. Allah Subhanahu ve kullarından istediği şey bu değil. Allah'ın kullarından razı olduğu şekil bu şekilde değil. Allah peygamberlerini bunun için göndermemiştir. Öyle bir yere taşıdılar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sanki haşa ve kella vahyi Cibril'e o veriyormuş gibi addettiler. Çıkıp televizyonlarda kardeşlerim Cübbeli diye bir tane adam, çıkıp televizyonlarda insanlara bunları anlattı. Sebep Cibril'e dedi ki dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen vahyi aldığın perdeyi bir aç bakalım arkada kimi göreceksin. İlâ diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle söyledi kendisine Cibril perdeyi attığında diyor karşısında aleyhi sallallahu aleyhi gördü. Vahyi ondan alıp ona getiriyor görmüş güya. Cebrail Aleyhisselam'a ne dedi? Sen dedi vahiyleri nereden alıyorsun? Dedi ben Rabbimi göremiyorum. Bir hicap, izzet perdesinin önüne geliyorum. Perdenin önüne, ilka buyrulan vahiy buyrulan perdenin oradan alıyorum. Oradan levh mahfusa, oradan semay dünyayı, oradan senin kalbine. Aa, dedi bir daha vahiy olduğunda o perdeyi bir arala dedi. Sen arala dedi. Cebrail sen bir araladı ki Resulullah içeride oturuyor. Bunu da din olarak anlattı insanlara ve insanlar demedi ki ''Yahu sen ne yapıyorsun?'' Demediler ki Subhanallah, Allah bundan münezzehtir, aleyhisselatü vesselam bundan müstahnidir, sen nasıl böyle bir söz söylersin?'' diyemediler insanlar. Uydurma bir hadis uydurup, daha önce hiçbir kaynakta geçmeyen bir tane rivayeti ortaya atıp, sanki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve Taala'nın seviyesindeymiş gibi insanlara anlattılar. İnsanlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle tanıdılar. Yahudilerin Üzeyr aleyhisselam, Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı getirdikleri yerden başka bir yer değil. Bir fark varsa bunlar daha ileriye taşındılar. Aleyhissalatü vesselam Allah'ın kendisi olarak tanıttıkları Onlar dediler ki oğludur. Onlar Allah'ı üçün üçüncüsü olarak haddettiler. Bunlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eşittir Allah dediler. Ve bununla imanlarının katlandığını iddia ettiler. Bunun imanın gereği olduğunu iddia ettiler. Böyle söylemek sizin bir imanın zahî olmayacağını iddia ettiler. Bu olmaksızın bir insanın Allah katında ibadetleri geçersizmişçesine, bu olmaksızın bir insanın ibadetlerinin ehemmiyeti yokmuşçasına bir hayat lanse ettiler insanlara. Aleyhissalâtu tanımak öyle olmaz. Peygamber bizi bununla hiçbir şekilde kardeşim görevli kılmadı. Bize böyle bir misyon yüklemedi. Allah Subhanahu ve Teala kitabında bize bir şey söylemedi bu şekilde. Bu şekilde bize bir emir vermedi Allah Subhanahu ve Teala. Aleyhissalatu vesselam da bizden böyle bir talepte bulunmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Subhanahu ve Teala'nın bizden talebi Allah Subhanahu ve Teala bize bildiriyor zaten. Âli İmran suresi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'unu yuhbibkumullah ve yaghfir lekum de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve günahlarınızı bağışlasın dedi Allah. Eğer Allah'ı seviyorsanız peygamberi yüceltin demedi Allah Subhanahu ve teala. Allah'ı seviyorsanız peygamberi Allah'ın seviyesine çıkarın demedi Allah Subhanahu ve teala. Allah'ı seviyorsanız vahiy peygamber indirdi mi? Allah'ı seviyorsanız peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşittir. Allah böyle bir şey söylemedi arkadaşlar. Allah bizlere eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere uyun dedi. Allah'ı seviyorsanız Peygamber'e ittibar edin, Allah'ı seviyorsanız Rasul'e iman edin, Allah'ı seviyorsanız Rasul'ü örnek alın, Allah bizden bunu talep etti. Ama bizim günümüzde bunu öyle bir hale getirdi ki insanlar, Yahudi ve Hristiyanlar kendi Peygamberlerini, kendi Rasullerini, kendilerine elçi olarak gelenleri nereye koydularsa, bizim günümüzün sözüm ona Müslümanları, ki İslam ile alakası yoktur bunları <gülüyor> bunlar da aynı seviyeye getirdi. Allah bizi böyle bir şeyle mükellef kılmadı. Peygamber bizden böyle bir istekte bulunmadı kardeşler.